Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nız, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz AYT Matematik 2023 kampında Türevin artık sevgili arkadaşlarım son videolarındayız çünkü testlerdeyiz artık Small testi dün çözdük bugün ise seninle beraber şu an Medium test 1'i çözeceğiz arkadaşlar Evet Medium test de Small testi sen kendi başına çöz, çözemediklerini gel benden kontrol et demiştim Medium testler için Bu kitabın medium testleri için Şunu söyleyebilirim sana Benle beraber videoya başla çözerken Önce durdur Beni durdur Kendin çözmeye çalış Daha sonrasında eğer çözemezsen Videoyu devam ettir Eğer çözersen de yine de çözümünü öğren Tamam senden tek ricam bu Large testler için ise Söylemeye çalıştığım şey şu Large testler için videoyu aç Ben ne yazıyorsam ne anlatıyorsam Onu dinle ve onu yaz Tamam bu 3 ayrı adım olsun bizim için Emin ol sevgili arkadaşım Çok güzel şeyler katacak sana Şimdi hazırsan geçelim testimizin çözümlerine Hadi bakalım İlk sorumuza şöyle bakalım hadi bakalım fx eşittir x kare artı 1 çarpı x üzeri 4 eksi x kare artı 3 Bak, iki tane ifadenin çarpım biçimde vermiş bize fonksiyonu eyvallah sonra diyor ki F fonksiyonunun x'e e, x e göre diyor türevini al ve yerine 1 yaz. Yani burada neyi sormuş aslına bakarsanız bize. F'in türevinde 1'i sormuş diyebilirim değil mi? Peki o zaman f'in türevini alacağız. F'in türevini alırken de bak bunları hiç dağıtmakla falan şöyle şunları böyle dağıtmakla falan uğraşmayacağım. Buraya birinci buraya ikinci ifade diyeceğim ve çarpımın türevi uygulayacağım. Birincinin türevi 2x. İkincinin aynısı. x üzeri 4 eksi x kare artı 3 dedik. Daha sonrasında artı birincinin aynısı x kare artı 1 çarpı ikincinin türevi 4x küp eksi 2x dedik arkadaşlarım 3'ün türevi 0'dı çünkü. Pekala şimdi x gördüğümüz yere ne yazacakmışız? 1 yazalım hadi f türev 1 bize bu sorulmuştu. 2 çarpı bakın 1'den 1 bir çıktı 0 burada 3 kaldı artı şurası 2 gelir çarpı şuraya bakıyorum 4'ten 2 çıktı 2. 2 kere 3 6 yapar. 2 kere 2 4 yapar. Bunları toplarsanız da doğru cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız 10 olacakmış sevgili gençler. Devam. İkinci soru. M gerçel bir sayı olmak üzere aşağıda bir f fonksiyonu için verilen x eşittir m apsisli noktada sürekli ise limiti vardır. işte falan filan ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi biz size bir kural vermiştik. Neydi bu kural? LST dedim arkadaşlarım? Şöyle L, S ve T. Pekala bir fonksiyonun türevi varsa bir noktada kesinlikle süreklidir. Sürekli ise kesinlikle limiti vardır. Bir fonksiyonun limiti yoksa bir noktada kesinlikle ama kesinlikle sürekli değildir. Sürekli ise türevli de değildir demiştik. Buna göre bir yorum yapalım. X eşitir M absisi noktada sürekli ise limiti vardır. Bakın sürekli ise hop limiti vardır. Kesinlikle doğrudur. X eşitir M absisi noktada türevi yokken limiti olabilir. Şimdi türevi yoksa arkadaşlarım. Türevi yoksa bu tarafa doğru gidemiyorduk Ama limit olabilir mesela bir fonksiyon Şu şekilde sivri nokta oluşturmuştur Bu noktada limit var ama sivri nokta Olduğu için türevi yoktur Burada da zaten bize türevi yokken limit olabilir demiş Yani doğru Daha sonrasında x eşittir m alpsisi noktada Türevli ise bu noktada süreklidir ne demiştik Türevli ise hop süreklidir demiştik Yani bu da doğru o halde cevabımız 1 2 ve 3 yani hepsi olacak sevgili arkadaşlar Geçtim 3'e FX'i vermiş Gx'i ve hx'i vermiş. Bizden istenen şey f bileşke g bileşke h türev sıfır. Yani bu ne demek arkadaşlar? F'in türevinin içerisinde g içerisinde hx çarpı g'nin türevinin içerisinde hx çarpı h türev x demek. Ve tabi x gördüğümüz yerde buralarda her birine sıfır yazacağız. Dolayısıyla x'leri kaldırıyorum ortadan ve her birinin içine sıfırı yazıyorum. Şimdi öncelikle bana h türev 0 lazım. h'ın türevini alırsanız arkadaşlar h türev x nedir? 3x kare artı 1'dir. g'nin de türevini alalım o da ihtiyaç. g'nin türevinde x eşittir 3'tür. Ve f'in türevi de ihtiyaç olduğu için f'in türevinde x eşittir 2x diyeceğiz. Daha sonrasında bize h türev 0 lazımdı. Şurada 0 yerine yazarsanız 1 gelir. h 0 gerekiyor h 0 0'dır arkadaşlar. g türev 0 gerekiyor şurada yerine yazarsanız burası 3 gelir h0 gerekiyor h0 0'dı g0 lazım g0 için şurada yerine yazarsanız eksi 1 gelir ve f türev eksi 1 gerekiyor eksi 1'i şurada yerine yazarsanız burası, burası komple eksi 2 gelir şimdi çarpılacaklar eksi 2 çarpı 3 eksi 6 çarpı 1 yaparsak yine eksi 6 gelir yani cevabımız b şıkkında verilmiş devam ediyorum 4'te fx'i vermiş bize bakın polinom tarzında 1'e 3 noktası bu fonksiyonun bir ekstremum noktası olduğuna göre a-b kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz burada neyi anlıyoruz? Türevini sıfır yapan değerlerden bir tanesi 1'miş. Çünkü absesi 1 olan noktada ekstremum e değeri varmış. F türev 1 sıfırmış. Ayrıyeten 1'e 3 noktasından geçiyorsa f1 de kesinlikle ama kesinlikle 3'tür diyeceğiz. Şimdi bunlar cepte. Daha sonra ben diyeceğim ki madem f1 3'müş elimizde de var f2 zaten yerine yazalım. f1 eşittir. 1 artı 2 artı a artı b dedim. Bu da ne olacak? Ee, 3 olacak. Böylelikle a artı b. Bakın burada 3 vardı ya. 3'ü karşıya atarsanız 0 gelir. a artı b'nin 0 olması gerektiğini anladık. Şimdi ise f'in türevinde x'e bakalım arkadaşlar. Çünkü f türev 1 eşittir 0 diyeceğim. f türev x eşittir 3x kare artı 4x artı a yapar. f türev 1'i kontrol ediyorum şimdi. f türev de e, ne olacak? 3 artı 4. Artı a eşittir 0 olacak. Yani buradan a kaç gelecek? Eksi 7. a eksi 7 ise b tabii ki 7'dir. a'dan b'yi çıkar demiş. Yani eksi 7'den 7'yi çıkar demiş. Cevap ne olur? Eksi 14 olur arkadaşlar. O halde cevabımız a şıkkında verilmiştir deriz. Soru 5. Aşağıda f türev fonksiyonu. Bakın türev fonksiyonuymuş. Hemen buralara bir işaretler falan çakıyorduk değil mi? Hatırlatma amaçlı. F türev fonksiyonunun grafiği verilmiş buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar azalandır demiş f fonksiyonu. Eksi 4 burada arkadaşlarım. Fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 7 noktasına gelene kadar pozitif değerler aldığı için türev fonksiyonumuz bizim fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi gelene kadar artandır. Ama burada eksi 7'den eksi 4'e gelene kadar azalandır demiş yalan söylemiş bu gitti. F fonksiyonu demiş 2-8 kapalı aralığında artandır. Şimdi 2 burada 8 burada ve türev fonksiyonumuz bu aralıkta pozitif olduğu için kendi fonksiyonumuz f fonksiyonumuzda artandır. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. X eşittir 2 apsisi noktada fx'in yerel minimum değeri vardır. Bakalım 2'ye azalmaktan yani eksiden artıya geçmiş. Yani azalmaktan artışa geçmiş ve burada bir minimumu vardır diyebiliriz f'in yani üçüncü öncül doğru. O halde sevgili arkadaşlarım bizim cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Doğru cevap D şıkkıydı. Geçtim 6'ya. Fx fonksiyonu eksi 2'ye 2 aralığında sürekliymiş sevgili arkadaşlarım. Ve artan bir fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş bize. Şimdi f türev f türev 1'in toplamı 0'dır demiş. Öncelikle biz bu aralıkta sevgili arkadaşlarım. Bu fonksiyonumuzun olabilecek görüntüsünü bir çizelim. Bakın eksi 2'den artı 2'ye kadar. F e, fonksiyon durmadan artmış. Evet tamam artan bir fonksiyon. Bu noktadaki bu aralıktaki her e, noktanın türevinin sıfır ol, e, türevinin sıfırdan büyük olduğunu düşündürebilir bize bu. Şimdi aşıkkına bakalım. F türevi sıfırla F türevi birin toplamı sıfırdır demiş. E, doğal olarak şunu düşünmemizi istiyor. Sıfırın e, sıfır için sevgili arkadaşlarım fonksiyona sıfır noktasından çekilen teğetin eğimi Pozitiftir e, 1 için de aynı şekildedir artıyla artının toplamı sıfır yapmaz diye düşünüp a'ya düşebiliriz ama dursun f türev 1 birden büyüktür demiş bize şimdi birden büyük olabilir çünkü normalde f türev 1 sıfırdan büyüktür diyoruz birden e, de büyük olabilir dolayısıyla kesinlikle yanlıştır ifadesi bunun için uymaz f türev 1 f türev 3 bölü 2'den daha küçük olabilir mesela f türev 1'in pozitif olduğunu biliyoruz örnek veriyorum bu 5'tir e, burası da 6'dır Sonuçta f türev 3 bölü 2 de pozitifti. Yani bu da doğru olabilir. F türev 1 ile f türev 3 bölü 2'nin toplamı sıfırdan büyük olabilir arkadaşlar. Çünkü ikisi de pozitifti demiştik zaten. Daha sonrasında kesinlikle yanlış olamaz yani. F eksi 1'den f sıfırı çıkarırsanız sıfırdan büyük olur. Yani f eksi 1 büyüktür f sıfır demiş. Şimdi bunu kontrol edelim sizle beraber. Eksi 1 nerede? Şurada. Ve eksi 1'in görüntüsü burası. F sıfır nerede? Burada ve görüntü burada. Bakın bu bundan her daim büyüktür arkadaşlar. Ama bize ne demiş? F-1 F0'dan daha büyüktür demiş. Ama olması gereken F0'ın F1'den daha büyük olması. Yani bu kesinlikle yanlış. Peki A, A'ya ne oldu? Hocam bu pozitif bu pozitif değil mi? Toplayınca sıfır yapmaz ki bunlar. Şimdi bunun içinde sana şunu söylüyorum. Ne demiştik? Bir not vardı. Demiştim ki belli bir aralıkta eğer bir fonksiyonun Türevini sıfır yapan nokta adedi eğer sonluysa bu fonksiyonun artanlığını azalanlığını etkilemez diyorduk. Yani şimdi eksi 2 şurası artı 2 şurası bizim fonksiyonumuz artmıştır artmıştır artmıştır. Tam olarak sıfıra geldiğinde şöyle olmuştur ve tekrar artmaya başlamıştır. Daha sonrasında 1'e geldiğinde yine böyle olmuş ve artmaya devam etmiştir. Bakın sıfır noktasındaki teğetin eğimi sıfırdır. Bir noktasındaki teğetin eğimi yine sıfırdır. Sıfırla sıfırın toplamında sıfır olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım yanlış olabilir ama doğru da olabilir ama bana ne demiş kesinlikle yanlıştır demiş dolayısıyla bu da gitti cevabımız e şıkkı olacaktı baya sağlam çeldiricisi olan bir soruydu ve çeldiricisi a şıkkındaydı düşmemek elde değildi ama kazasız belasız hatta desen ne mutlu sana inşallah sınavda da bu şekilde sonuçlar elde edersin 161. sayfamızdayız ve 7. sorumuza geçtik demiş ki fx eşittir x kare eksi 3x ve y eşittir 3x artı 1 bu fonksiyonun bu doğruya paralel olan teğetinin denklemi sorulmuş. Şimdi bu doğruya paralelse, bunun eğimi kaç arkadaşlarım? 3. O zaman eğimi 3 olan bir teğet arıyoruz biz. Bunun eğimin 3 olabilmesi için de türevini alalım arkadaşlarım. 2x 3. Bunu neye eşitliyoruz? 3'e eşitliyoruz eğime. O halde 2x eşittir 6 olur. X eşittir kaç gelir 3. O halde şunu söyleyebilirim ki ben bu fonksiyonun şu fonksiyonun 3 absisli noktasındaki teğetinin eğimi, 3 apsisi noktasındaki teğetinin eğimi 3'tür. Hmm peki şimdi o zaman eğimi 3 ise doğal olarak buna da paralelse benim aradığım teğet denklemi y eşittir 3x artı a tarzındadır ki zaten şıklarımızın da hepsi böyle a negatif olursa eksili olur a pozitif olursa artılı olur şimdi ama şöyle bir durum var bu 3'ü götürüp şurada yerine yazarsam ne gelir 9 eksi 9'dan 0 gelir bu bir fonksiyondu 3 noktasından bir teğet attığımız zaman 3 için fonksiyon nereden geçiyorsa tabii ki doğru da oradan geçecektir. Yani 3 için bu da 0'dan geçecek. O halde yazalım 3 kere 3 artı a eşittir 0 olmalıysa eğer a'nın eksi 9 olması lazım. Yani bizim aradığımız denklem 3 x eksi 9'muş. O halde cevabımız da d şıkkında verilmiştir diyebiliriz. 7. sorumuzun cevabına d dedik. Devam ediyorum 8'de. A ve B gerçel sayılarmış. 2A artı B'nin toplamı 20. A kare artı B kare toplamının değeri en az kaçtır diye sorulmuş. Tabii burada hemen B'yi yalnız bırakıyorsunuz. Tek değişkene düşürmek lazım. 20-2A dediniz. Daha sonrasında A kare burada zaten vardı. Ben B, B gördüğüm yere 20-2A yazma özgürlüğüne sahibim. Bir de bunun karesi. Bakın B'nin karesi oldu. B'nin karesi. Şimdi bunun en az değeri sorulmuş. Bunun en az yerini bulabilmek için türevini alacağım ve sıfır eşitleyeceğim. Hadi alalım türevini. Bunu da açmadan alalım. 2a artı 2'yi başa attım. 20 eksi 2a geldi çarpı içinin türevi olan eksi 2 ile yazdım buraya. İşte türev bu. Bunu sıfır eşitleyeceğim. Yazıyorum 2a. Bakın eksi 2 ile 2'yi çaptınız 4. Eksi 4. Eksi 4'ü içeri dağıtıyorsunuz. Eksi 80 artı eksi 4'ü içeri dağıtıyorduk. 8a yaptı. Böylelikle 10a eşittir. Bunu sıfır eşitlerseniz 80 gelir ve a kaç olur arkadaşlarım? 8 olur. A8 olursa B kaç olur? Onu da bulalım hemen. A8 olursa şurası 16 olur. 20'den 16'yı çıkardınız ve 4 geldi. B de 4 oluyormuş. A8 B'de 4'müş. Şimdi bizden istenen ne? A kare artı B kare. O halde yerine yazalım. A8'di 64. B'de 4'tü. E, 4'ün karesi 16. İkisini toplarsanız 80 yapar. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Ve 8. sorumuzda çözdüysek artık geçelim 9'a. Dokuzuncu soruda demiş ki bana x kare artı a kare artı 5x eksi 6a denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1 artı x2 ve x1 çarpı x2 bunların toplamının en büyük değeri kaçtır? Burası kökler toplamı biliyorsun, burası kökler çarpımı ikinci dereceden denklemlerden poz çalıyoruz. Pekala x1 artı x2 aslına bakarsanız eksi b bölü a e, formülü ve bunun eksi b bölü a'sını kontrol ederseniz Şurayı eksi ile çarptınız eksi a kare eksi 5 bölü a'sı 1 zaten yazmıyorum. Bak bu şu kızım. Şimdi x1 çarpı x2'ye bakacağım o da c bölü a'ydı. Eksi 6a bölü 1. Eksi 6a yazdım. İşte bunun en büyük değeri soruluyor. Bunun en büyük değerini bulabilmek için türevini alırım. Eksi 2a şunun türevi 0 zaten eksi 6. 0'a eşitlerim. 2a eşittir eksi 6 geldi. A eşittir eksi 3 oldu. Bu ifadenin alabileceği en büyük değeri bulmak için a'nın eksi 3 olması gerekiyormuş. O halde bu ifade zaten şuna eşitti ya. Ben 3 eksi alacağım. Burada yerine yazacağım. Eksi 3'ün karesi 9. Başında eksi var. Eksi 9 yaptı. Eksi 5'imiz var. Eksi 6 kere eksi 3 de artı 18'dir. 18'den 9 çıktı. 9. 5 daha çıktı. Cevap 4 olacak arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği de verilmiş. Geçiyorum 10. soruya. Bir zincirleme türev y eşittir x kare artı 3x, x eşittir t kare artı eksi t ve t eşittir 2u. y'nin u'ya göre türevini al ve u gördüğün yere bir yaz demiş bize. y'nin u'ya göre bakın tam buradakinin buna göre türevini nasıl alırım? Önce y'nin x'e göre türevini alırım. dy bölü dx. Sonra bunun x'in t'ye göre türevini alırım. Ve t'nin de u'ya göre türevini alırsam eğer bunları çarptığım takdirde bunlar gider ve dy bölü d'ye geçer elimize. Böylelikle şunun... X'e göre türevi 2X artı 3'tür derim. Çarpı. Artık çarpıyorum ya burada. X'in T'ye göre türevi 2T eksi 1'dir. T'nin U'ya göre türevi de 2'dir. Şimdi U gördüğün yere 1 yaz demiş ama U yazacağım bir yer yok. Ne yapacağız? T var, X var. T'leri ve X'leri bulacağız. Bakın U 1 ise eğer T 2'dir. Gördünüz. T 2 ise burada 2 yazacakmışım. T 2 ise bakın 2'nin karesi 4, 2 çıktı 2, X de 2'ymiş. O halde X gördüğüm yere de 2 yazacağım. 2 kere 2 4, 3 ekledim 7. 2 kere 2 4 1 çıkardık 3 ve çarpı 2'miz var. Doğru cevap ne olur? 42'nin ta kendisi. Yani cevabımız D seçeneği de verilmiş sevgili arkadaşlarım. 11. soru. Baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden F fonksiyonu için F birleşke F'in türevinde 0, 13 eşitliği sağlanmakta. Fonksiyonun katsayıları pozitif tam sayılar olduğuna göre F3 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu ne demektir? F'in türevinin içerisinde F0 var. Çarpı f türev 0 demektir. Ve bu kaçmış? 13'müş. Pekala baş kat sayısının 1 olması gerektiğini zaten iyi biliyoruz biz burada. Daha sonrasında fx fonksiyonunu ben şu şekilde açığa çıkarabilirim. Ne diyeceğim? İşte diyeceğim ki baş kat sayısı 1 ise x kare artı ax artı b diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra f türev x'i de elde edelim isterseniz. F türev x'de 2x, 2x artı a olacaktır. Şimdi f türev 0 lazım bana ben sıf'ı şurada yerine yazarsam F türev 0 2 çarpı 0 0 eşittir a yapar bakın Burası a F0 kaçtı arkadaşlarım f 0' da şunlar giderse eğer B'dir F türev B f türev B içinde burada yerine yazacağım 2B artı a Bakın arkadaşlar Burası 2B artı ay'ymış Bunu da a ile çarpınca Burası 13 geliyormuş Şimdi ne demişti bize katayılar pozitif tam sayı demişti? E şimdi katsayılar pozitif tam sayıysa 13'te asal bir sayı olduğuna göre 13'ün çarpanları 1 ve 13'tür. Demek ki küçük olana 1 büyük olana 13 diyeceğim. Böylelikle a'nın 1 olması gerektiğini b'nin ise 6 olması gerektiğini anlayabiliriz. Bizden f3 sorulmuştu. Artık ben fonksiyonu biliyorum x kare a1 dolayısıyla artı x b de 6 idi artı 6 dedim. F3 için x gördüğüm yere 3 yazacağım 9 artı 3 artı 6 cevap 18 gelir yani cevabımız b seçeneğinde verilmiş güzel arkadaşım. 11. soruya B dedik. Güzel soruydu ayrıca. Geçtik 12'ye. F x kare artı 5 eşittir. G 4 eksi x olmak üzere. G türev 5 4'e eşit. Olduğuna göre F türev 6 kaça eşittir diye sorulmuş. Her iki tarafın türevini alalım isterseniz. F'in türevinde x kare artı 5 çarpı içinin türevini unutmayın. 2x eşittir. G'nin türevinde 4 eksi x. içinin türevi eksi 1. Çok güzel. Şimdi G türev 5'i vermiş ya. Ben g türev 5 elde edebilmek için şurada x gördüğüm yere eksi 1 yazarım E tabi burada eksi 1 yazıyorsam buranın tamamında eksi 1 yazmam gerekiyor Hadi yazalım f türev bakın eksi 1'in karesi 1 artı 5'ten 6 geldi 2 kere eksi 1 eksi 2 yaptı eşittir g'nin türevinde 5 çarpı eksi 1 dedim Her iki tarafı eksi 1'e bölerseniz bu gider burası da artı 2 olur g türev 5'in kaç olduğunu 4 olduğunu vermişti 4 eşittir 2 çarpı f türev 6 olursa bizden ne isteniyor arkadaşlarım? f türev 6. O halde cevabımız ne olur? Tabii ki 2'nin ta kendisi çünkü 2 kere 2 eşittir 4 yapar. Doğru cevap 2'ymiş yani e şıkkıymış gençler. Ve devam 13. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Bura göre f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. x4 ile 3 aralığı da azalandır. Bakın x4 burada. x4'ten 3'e kadar da gerçekten azalarak gelmiş. Doğru. f türevi 2 0'dır demiş. 2 noktasında sevgili arkadaşlarım bir bir kıvrılma var. Buradan ben bir teğet atarsam bu teğet tabii ki x eksenine paralel olacağı için eğimi 0'dır. Eğim sıfırsa, 2 noktasından çekilen teğetin eğimi eşittir 0. Doğru bir ifadedir. -3'ten 2 kapalı aralığında azalandır demiş. Artandır demiş. -3'ten 2'ye bakıyorsunuz hep artmış. Dolayısıyla evet gerçekten f fonksiyonu bu aralıkta artandır. F türev eksi -3 sıfırdır demiş. demiş -3 noktasına çekilen teğetin eğimi bakın şurada bir teğet var ya şu teğetin eğimi Tabii ki x eksenin kendisi olduğu için x ekseni paraleldir ve eğimi sıfırdır Yani bu da doğru f türev 4 sıfırdır demiş 4 arkadaşlarım şuralarda bir yerdedir ve fonksiyon bu bölgede azalan olduğu için türevi negatiftir türevi sıfır olamaz cevabımız e şıkkı olacaktı Evet gençler gayet güzel ve şık sorular vardı içlerinde Burada bazı soruları işaretlemek gerekirse eğer bu sorulardan ben sana hemen söyleyeyim mesela şu soruyu işaretle, şu soruyu işaretle arkadaşım ve bu soruya dikkat et tamam bu soruya dikkat et daha sonrasında daha sonrasında bakalım nelere ben sana dikkat et diyebilirim mesela şu soruya dikkat et, şöyle sorulara dikkat et limitte türevde integralde karşına bu tarz sorular çıkacak ve senin canını yakabilecek cinsden sorular olacak dolayısıyla bunlara dikkat et bak şuna dikkat et. Bu çok önemli bir soru. Bu inanılmaz derecede önemli bir soru. Altıncı soru. Çok dikkat et. Tam olarak sınav tarzı dediği so dedikleri sorular bunlar arkadaşlarım. Bunlara çok dikkat ediyorsun. Yani bu testte en dikkat etmen gereken soru ve mutlaka tekrar etmen gereken soru altıncı soru olarak söyleyebilirim ben sana. Evet artık medium 1'i bitirdik. Medium 2'ye doğru yola geçeceğiz. Yol alacağız. Ben şimdi onun videosunu çekeceğim. Sen de izleyeceksin ve öğreneceksin. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum, hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.